Tarz genel Türkiye'nin tarafsız ana haber birinde karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tartışmasa, Tarık Haber'e noktam. Ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öne gelişmelerini sizlerle için paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane geçecek olursak Twitch Tarık Haber TV, Social Jet Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Ok Tarık Haber, TikTok Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber. Reddit, Crunchy, Facebook, Sosyalizm, YouTube, Tarık Haber TV ve Ömer Tarık Masa Haberleri ile Diğer sosyal medya kanallarımızdan bizi takip edebilirsiniz. Orada da bir kolayda yayındayız değerli dostlar. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabiliyorsunuz. Yata ve Nano Live'da da yayındayız efendim. Nano Live kanalımız Tarık Haber TV'den bize ulaşabiliyorsunuz. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Öncelik evet, haberimiz İstanbul için imsak vakti 0459'da İstanbul için imsak vakti olacaktır. Diğer ilerimizdeki imsak vakitleri öğrenmek istiyorsanız haber.com'dan bakabilirsiniz. Ve borsala, borsaya şöyle bir bakacak olursak, dolar 19,23'e düşüşte, euro 20,99'a düşüşte, altın 240 ile düşüşte ve borsa, İstanbul borsası günü 4,924'e günü yükselişte kapattı Son dakika haberine göre Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemiyle ilgili çok konuşulacak açıklama geldi. 80 liraya yaptıklarını 25 liraya yaptık dedi. Son dakika haberine göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldığı canlı yayın açıklamalarda bulunuyor. Mansur Yavaş, Melih Gökçek dönemiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Yavaş, 2015 yılında 80 lira yapılan asfaltı biz 2019'dan sonra 25 lira yaptık. Bunları kuruşu kuruşuna gösterdik. Biz yalan sö söylüyorsak birisinin mahkemeye vermesi lazım belki. Son dakika Mansur Yavaştan Milik Gökçek dönemiyle ilgili çok konuşulacak açıklama. 80 liraya yaptıklarını 25 liraya yaptık. 8 Nisan 2023 21.40 son güncelleme. 8 Nisan 2023 22.22. .22. Son dakika haberi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Mansur Yavaş, Melik Gökçek dönemiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Yavaş, 2015 yılında 80 liraya yapılan asfaltı biz 2019'dan sonra 25 liraya yaptık. Bunları kuruşu kuruşuna gösterdik. Biz yalan söylüyorsak birisinin mahkemeye vermesi lazım, dedi. Takip et. Son dakika Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, TV yüz ekranlarında o Dündar ve Mine Özbey'in konu oldu. Mansur Yavaş, Melih Gökçek dönemiyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Advertis'in Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Gençlerle ilişkisi nasıl? Gençlerin birçoğu ilk defa oy kullanacaklar. İnternet üzerinden bizleri takip ediyorlar ama belli ki aradıkları, hoşlarına giden bir şeyler var. Bunu yoğun bir şekilde hissediyorum. İttifak var, iki yıldır toplanıyorlar. Sonuçta bir karar verildi. Tabii ki gençlerde hayal kırıklığı olmuş olabilir. Onlar biraz üzüldüler, kırıldılar. Fakat Cumhurbaşkanı yardımcılığı söz konusu olunca bizler yine onların sözlerinin temsilcisi olacağız. Ülkenin ihtiyaçlarına göre okulların açılması lazım. Gençliğimizde üniversiteyi kazanan birisi bilirdi ki üniversite biter bitmez işe girecek. Şu an böyle bir imkan yok. Şu açıdan da kayıp var, bu kadar genç nesil heba ediliyor. Birikimlerini, üretim güçlerini yansıtamıyorlar. Almanya bizden işçi istiyor. Neden? Nüfusu yaşlandı. Bizde de genç bolluğu var. Bunlar çözülmez şeyler değil. Bir an evvel ülkenin ihtiyaçlarına göre okulların açılması lazım. 80 liraya yapılan asfaltı 25 liraya yaptık. Belediyenin 11-12 milyar Türk lirası borcu vardı, biz gelmeden. Biz geçmiş döneme ait 4.5 milyar Türk lirası borcu dedik. Şu anda biz internetten açık ihaleler yapmak suretiyle büyük tasarruflar yaptık. 2015 yılında 80 liraya yapılan asfaltı biz 2019'dan sonra 25 liraya yaptık. Bunları kuruşu kuruşuna gösterdik. Biz yalan söylüyorsak birisinin mahkemeye vermesi lazım. Bütün ihalelerimiz açık olduğu için kırım oluyor. Hem borç ödüyorsunuz hem de yatırım yapıyorsunuz. Siyasette 7 yardımcı tartışması. Anketlerin büyük çoğunluğu tek tip başkanlık sisteminin istenilen sonucu göstermediğini gösteriyor. Bunlar tartışıldı. Şu anda yapılan iş, farklı fikirlerin yan yana gelip müzakere edebildiği bir yapı oluşturuldu. Bu büyük bir zenginlik, handikap değil. Evet bazı konularda tartışılabilir ama sonuçta uzlaşılacak. Çeşitli fikirlere sahip insanlar yan yana geldi birbirlerinin görüşlerine saygı duyuyorlar. Keşke bunu yıllar önce yapabilseydik. Yeni hükümetin en büyük projelerinden biri de şeffaflık. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız da denetim kurulunun muhalefetten oluşmasını istiyor. Bu iddialı bir söylem. İnşallah Türkiye yeni bir zihniyetle ülkeye yeni ufuklar açar. Buna ihtiyacımız var. Bunlar ilgini çekebilir. Satılmayan depolama birimleri maliyeti sizi şaşırtabilir. 2020 Haber bürtelimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan dönmez tarih verdi. Bir döne, dönüm noktası olacak dedi. Devrim yaşanacak dedi. Enerji ve tabi kaynaklar bakanı Fatih dönmez. doğalgazın gemide yanmasını götü, e, gördüğü halde inanmak istemeyenler olduğunu belirterek bakalım karada yaktığımızda inanacaklar mı? Çünkü bazı insanlar maalesef gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor dedi. Bakan Dönmez Ayrıca, sizlerin emeği, çabası ve o 20 Nisan'da bir dönüm noktası olacak, enerji tarihimizde bir devrim yaşanacak ifadelerini kullandınız. Bakan Dönmez Tarih verdi, bir dönüm noktası olacak, devrim yaşanacak. 8 Nisan 2023-21-22 son güncelleme, 8 Nisan 2023-21-22.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 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak'ın Çaycıma ilçesine bağlı Filios beldesindeki Filios doğalgaz işleme tesisinde incelemelerde bulundu. Bakan Dönmez, ziyaretin ardından personelle birlikte iktidar yemeğinde bir araya geldi. 20 Nisan günü enerji tarihinde bir devrim yaşanacağını aktaran Bakan Dönmez, zorluk derecesinin yüksek olmasına rağmen kısa sürede projenin hayata geçirilmesinin ilk olacağına dikkat çekti. Gazın gemide yanışını görmelerine rağmen bazı kişilerin inanmak istemediğini ve inanmadığını söyleyen Dönmez şöyle devam etti. Sizlerin emeği, çabası ve gayretiyle 20 Nisan bir dönüm noktası olacak. Enerji tarihimizde bir devrim yaşanacak. Bunların mimarı sizlersiniz. Biz sık sık gelip gitsek de yapılan çalışmalara sizlerden dinlesek de siz bilen bu işi yaşıyorsunuz. Yaklaşık 2,5 yıl önce Türkiye'nin en büyük keşfini gerçekleştirdiniz. Hatta sadece Türkiye'nin değil, o tarihte dünyadaki deniz altlarında, denizlerde yapılan en büyük keşfin altına imza atmış oldunuz. O günden bu zamana yaklaşık iki buçuk yıl kadar bir süre geçti. Herhalde 960. günlerde falanız. Herhalde dünya tarihinde, biraz önce genel müdürümüz de ifade etti. Bu kadar zorluk derecesi yüksek olmasına rağmen bu kadar kısa sürede bir projenin hayata geçirilmesi ilk defa olacak. Uzun müddette bu rekoru belki kırılmayacak diye düşünüyoruz. Belki de kırarsa yine sizi kıracaksınız. Ona inanıyoruz. Bugüne kadar yine hamdolsun kazasız belasız bir problem yaşamadan da gelmiş olduk. Şimdi önümüzde işte bir hafta on gün bir gibi bir süre var. İşleri toparlayacağız. Ve o gazı karada yakacağız. Birçok kişi gemide yanışını, yakılışını görmesine rağmen inanmak istemedi, inanmadılar. Bakalım karada yaktığımızda inanacaklar mı? Allah bilir. Çünkü bazı insanlar maalesef insanlar gözleri var göremiyor, kulakları var duymuyor. Ne yapsak boş. Ama sağduyulu insanımız, milletimiz, insanımız burada sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor ve çok iyi de takdir ediyor. İnşallah Cumhurbaşkanımızın ve diğer protokolün teşrifleriyle Ramazan'ın son günü yani Arife günü bu töreni yapacağız ve bayrama büyük müjdelerle ve sevinçlerle hep birlikte girmiş olacağız. Hem temennimiz odur. Gazda Milli Vurgu Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığına karşı son yıllarda ekip takviyesi, araç ve gereç sayısının arttırıldığını anlatan Bakan Dönmez, Akdeniz'de 9'a yakın kazı yapılmasına rağmen somut keşif yakalayamadıklarını ancak Karadeniz'de ilk kuyuda keşifler elde ettiklerinin altını çizdi. Türkiye'nin artık kendi milli kaynaklarından milli kuruluşta ürettiği gazın sisteme basılacağına vurgu yapan Bakan Fatih Dönmez şöyle devam etti. Türkiye maalesef enerjide dışa bağımlı bir ülke. Yıllardır da yoğun çaba, gayret göstermemize rağmen bir türlü yenemedik. Ama son yıllarda hem ekibimizi takviye etmek suretiyle, hem araç gelişlerin sayısını artırmak suretiyle bu alana çok ciddi fazla yatırım yaptık. Arayanlar da buluyor biliyorsunuz. Aramadan istediğiniz kadar mesai sarf edin. Onun bir anlamı yok. Birçok petrolcü, doğalgazcı arkadaşımızın bir sözü var. Petrol matkabın ucunda. Aramazsanız matkabı döndürmezseniz buna erişme imkanınız yok. Bir de nasip işi tabi. Yani bu Akdeniz'de herhalde 8-9 tane kazı yaptık. Bugüne kadar somut bir keşif yakalayamadık. Bazı emareler olsa da bazı bölgelerde. Ama Karadeniz'e çıktığımız ilk anda ilk kuyuda bunu yakalamış olduk. Ardından da sağ geliştirme kapsamında tespit kuyularımızı, üretim kuyularımızı açtık açıyoruz. 10 kuyunun işlemi büyük oranda tamamlanmış oldu. Deniz tabanındaki işlemlerimizi bitirdik. Şimdi artık şu anda içinde bulunduğumuz karadaki. Doğalgaz işleme tesisinin son kontrolleri, devreye alma çalışmaları bunlar yapılıyor. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlayacağız. Bu gazı vatandaşımızla buluşturacağız. Tüm arzumuz, gayretimiz bu yönde. Böylece bu yerli gazın üretimiyle birlikte değer zincirini üretimden tedarike kadar, son tüketiciye kadar kadar tamamlamış olacağız. Daha önce başkasının ürettiği gazı alan ülkeydik. Şimdi artık milli kaynaklarımızdan milli kuruluşumuzun ürettiği gazı sisteme basacağız. İlk etapta belki ihtiyacımızın tamamını karşılamayacak. Ama yüzde 25, yüzde 30 mertebesinde ihtiyacımızı karşılayacak. Sık sık biz söylüyoruz. Türkiye'de meskenlerde, konutlarda kullanılan tamamını artık Karadeniz'deki bu rezervden, bu kaynaktan karşılayabilir hale geleceğiz. 23 Nisan'dan önce çocuklarımıza bırakmış olacağız. 23 Nisan'dan 1-2 gün önce gazın karaya getirilme töreni yapılacağını ve kaynağı geleceğe emanet edeceklerini ifade eden Bakan Dönmez sözlerini şöyle tamamladı. Yeni keşifler oldukça hiç şüphesiz iç ihtiyacı karşılama oranımız o oranda artmış olacak. Güçlü Türkiye idealimizin en somut projelerinden birisini inşallah hayata geçirmiş olacağız. Çocuklarımıza ve gençlerimize çok değerli bir varlığı başka bir ifadeyle çok değerli bir armağanı, hediyeyi onlara bırakmış olacağız. Çünkü bizim o gün 20 Nisan'da açılışını yaptığımızda Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda biliyorsunuz 23 Nisan'da, 2 gün önce, 3 gün öncesinde yapmış olacağız. İnşallah bu kaynağımızı da çocuklarımıza ve gençlerimize başka bir ifadeyle geleceğimize emanet bırakmış olacağız. Hem bu duygu ve düşüncelerle tekrar hepinizin Ramazan-ı Şerif'ini oruçlarınızı tebrik ediyoruz. Allah kabul etsin tüm ibadetlerinizi. Sevdiklerinizden bir miktar uzakta kaldınız. Hatta deprem geçirdi. Çalışanlarımızın bir kısmının yakınları da o bölgede bulunuyordu. sağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Ama hayat da devam ediyor. O bölgede yaralarımızı acilen sarıyoruz. En kısa sürede zaten kalıcı konutlar da olacak. Sizler de burada böyle bir eserin hayata geçirilmesinde, imar edilmesinde imzanız olduğunuz için gelecek kuşaklara çocuklarınıza iftihar edeceğiniz bir eser olarak kayıtlara geçmiş olacak. Programa tesis çalışanlarının yanı sıra TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu da katıldı. İha. Bunlar ilgini çekebilir. Stoktaki akıllı yataklar neredeyse bedavaya satılıyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Çavuşoğlu'ndan. Tok itirafı geldi. Kabinenin bir grubu var. Tüm bakanlar birbirine aynı soruyu sordu. Yerli otomobil tok onun heyecanı tüm Türkiye'yi sardı. Bir ayda 177 bin rekor talepte üretime başlayan yerli otomobil için çok sayıda vatandaş ve siyasi sıraya girdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Ağuşoğlu iki kere başvuru yaptığını ancak kendisine çıkmadığını belirterek kura çekildi. Kabinenin bir grubu var. Herkes birbirine çıktı mı diye soruyor. Hiçbirimize çıkmadı ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu'ndan TOG itirafı, kabinenin bir grubu var. Tüm bakanlar birbirine aynı soruyu sordu. 8 Nisan 2023-1946 son güncelleme, 8 Nisan 2023-2005. Yerli otomobil Top'un heyecanı tüm Türkiye'yi sardı. Bir ayda 177 bin dekor talepte üretime başlayan yerli otomobil için çok sayıda vatandaş ve siyasi sıraya girdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da iki kere başvuru yaptığını ancak kendine çıkmadığını belirterek kura çekildi. Kabinenin bir grubu var, herkes birbirine çıktı mı diye soruyor. Hiçbirimize çıkmadı, ifadelerini kullandı. Takip et. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yerli otomobil toplu inceledi. Bakan Çavuşoğlu, toplu dünyanın her yerinden çok büyük ilgi olduğunu ve uzak doğuya kadar her yerde toplum boy göstereceğini dile getirdi. Topla hatıra fotoğrafı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Konya Altı Kent Meydanı'nda daha önce gösterilmeye başlanan Türkiye'nin yerli otomobili Suv modelini yerinde inceledi. Gemlik mavisi T10X modeline binen ve görevlilerden araç hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Çavuşoğlu'na ziyaretinde AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve milletvekili aday adayı Menderes Türel ve partililer eşlik etti. Bakan Çavuşoğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kabinenin bir grubu var. Ki kere tok için başvuru yaptığını ifade eden Çavuşoğlu, kendisine çıkmadığını dile getirdi. Çavuşoğlu, kura çekildi. Kabinenin bir grubu var, herkes birbirine çıktı mı diye soruyor. Hiçbirimize çıkmadı. Bakanlıklara verildi ancak şahıs olarak bize çıkmadı. Çok güzel olmuş dedi. Pazartesi günü Ankara'da süreceğim bu Antalya'da görmenin nasip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, daha önce gemlikte de görme imkanımız olmuştu. Farklı temel atma dahil birçok etkinliğe katıldık ama sonunda tok artık yollarda, Türkiye'nin her yerinde vatandaşımızın çok büyük ilgisini görüyor. Aynı şekilde yurt dışındaki vatandaşlarımız da bize ne zaman gelecek diye sormaya başladılar. Diğer taraftan başta kardeş Türk devletleri olmak üzere dünyanın her yerinden de çok büyük ilgi var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliye ve arkadaşlarımız götürdüler. Diğer taraftan Türkmenistan, Özbekistan diğer kardeş ülkelere de şimdi ulaştıracaklar. Gerçekten bir gurur vesilesi, tabii ki ilk milli aracımızın olması ayrıca önemli. Kendi markamız, kendi ürünümüz. Fakat çok kaliteli bir araç. Her şeyiyle donanımlı bir araç. Vatandaşlarımızın da aynı şekilde yorumları öyle. Bugün içeride biraz teknik bilgi aldım. Bizim bakanlığa gönderilen aracı pazartesi günü Ankara'da inşallah süreceği dedi. Milli aracımız Uzak doğuda da boy gösterecek. Toplu yurt dışına da göndereceklerini dile getiren Bakan Mevlüt Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü. Yurt dışına da göndereceğiz tabii önce vatandaşlarımızın talepleri karşılasın. Dağıtım henüz daha yeni başladı. Kura çekilişi oldu. Taleplerden sonra daha sonra tüm misyonlarımıza bu araçlardan göndereceğiz hem başkonsolosluklarımıza hem de büyük elçiliklerimize dünyanın her yerinde kendi aracımızı kullanmış olacağız ve dünyanın her yerinde de görürsünüz. Latin Amerika'da, Afrika'da 44 hatta 45, 46 misyonumuz var başkonsolosluklarla beraber. Uzak Doğu'ya kadar her yerde bayrağımız nasıl dalgalanıyorsa, milli aracımız top da oralarda boy gösterecek. Türkmenistan beyaz istedi. Türkmenistan'ın kendilerinden beyaz renk topu istediğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, Türkmenistan beyaz istedi. Biliyorsunuz Türkmenistan Aşkabat beyaz şehir demek. Ayrıca Aşkabat'ın yanında bir şehir de kurdular. Eğer gittiyseniz Aşkabat'a ya da görmüşsündür, mutlaka her şey beyaz, evler beyaz, yollar, mermerler beyaz. Dolayısıyla araçlarda beyaz, çok nadir farklı renklerde araç görürsünüz. Oraya beyaz araba göndereceğiz. Bugün Dışişleri Bakanı Reşit kardeşimle görüştük, beyaz arabalar bir ay sonra çıkacak, bir ay sonra göndeririz diye. Ya da elimizde şu anda gemlik ve kırmızı var, onlardan isterseniz hemen gönderebiliriz diye telefonla görüştük dedi. DHA Bunlar ilgini çekebilir. Game of Thrones dizisi tüm bölümleriyle Blut V'de yayında. Blut. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Deprem zelere kira şoku geldi. Yüzde iki arttı. Acılan ailenin sözleri yürek burttu. Hayatımda ilk kez taksiye ettim. 6 Şubat'ta 11 kentte yıkama nedeni olan depremler yüzbinlerce ailenin hayatını değiştirdi. Ağır yara alan şehirlerini terk etmek zorunda kalan aileler ise gittikleri kentlerde yeni bir hayata başladı. En çok göç alan ilerinin başında da Ankara yer aldı. Başkentte yaşanan göç sonrası kira fiyatlarını yüzde yüzlere kadar atması deprem bir kez daha hüsan olur. depremzedelere kira şoku %200 arttı. Acılı ailenin sözleri yürek burktu. Hayatında ilk kez taksiye. 8 Nisan 2023 16.38 son güncelleme. 8 Nisan 2023 16.45. 6 Şubat'ta 11 kentte yıkıma neden olan depremler yüzbinlerce ailenin hayatını değiştirdi. Ağır yara alan şehirlerini terk etmek zorunda kalan aileler ise gittikleri kentlerde yeni bir hayata başladı. En çok göç alan illerin başında da Ankara yer aldı. Başkenti yaşanan göç sonrası kira fiyatlarının %200'lere kadar artması depremzedeleri bir kez daha hüsrana uğrattı. Takip et. Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem Hatay, Adıyaman, Malatya ve çevre illerdeki çok sayıda ailenin şehirlerini terk etmesine sebep oldu. Depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Birçok ildeki enkaz kaldırma çalışmaları hala devam ediyor. Şehirlerini terk etmek zorunda kalan depremzedeler ise gittikleri kentlerde başka zorluklarla karşılaştı. En çok göç Ankara'ya. Ağır yıkımların yaşandığı şehirlerini mecburen bırakmak zorunda kalan depremzedelerin en çok tercih ettiği il Ankara oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Birinci Başkan Vekili Fatih Din, "Ankara'da 450 bin depremzedenin yaşadığını söyledi. Başkenti yaşanan göçlerin ardından durumu fırsat bilen bazı ev sahipleri kira fiyatlarında fahiş artışa gitti. %200 arttı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Ankara tüm emlakçılar meslek odası başkanı Hakan Akcan, depremzedelerle birlikte Ankara'daki konut ihtiyacının katlandığını ve kiraların yüzde 150, 200 civarında arttığını belirtti. Durum böyle olunca çok sayıda depremzedede de ev bulmakta zorluk yaşadı. Yüksek zam yapan ev sahiplerine karşı ciddi cezaların getirilmesi gerektiğini savunan Akçam, bu iş artık serbest piyasa kapsamında olmaktan çıktı, art niyetli kira artışlarının haksız fiyat mevzuatına göre cezalandırılması gerekiyor, ifadelerini kullandı. İlk kez fatura ödedim, taksiye bindim. Depremde eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Selma Görmez, sağ kalan tek çocuğu Zeynep'le birlikte yeni bir hayat kurmak üzere Adıyaman'dan Ankara'ya geldi öğrende 20 yaşındaki kızıyla birlikte yaşayan Görmez Ankara'da alışmaya çalıştığı yeni hayatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı. Kızımla bu evde sıfırdan bir hayat kuruyoruz. Cidolu, özlem dolu bir hayat. Ama yeniden başlamak zorundayız. Hayatımda ilk kez taksiye bindim, bankaya gittim, fatura ödemeyi öğrendim. Bilmediğim yerlere bile gidiyorum mesela. Gitmek zorundayım. Yani sil baştan bir hayat diyeyim, sil baştan. Biz kalabalık bir aileydik. Üç katlı aile apartmanında yaşardık. Kalabalık sofralarımız vardı. Her güneşim ve çocuklarım ne isterse onu pişirirdim. Şimdi mutfağa giremiyorum çünkü elime attığım her şeyde çocuklarımı hatırlıyorum. Ben bütün hayatımı onlara adamıştım. İbadetlerin dışında tamamen onlar için yaşıyordum. Ankara'da depremzedelerin en büyük sorunu ev. Depremzedelere ya ev verilmiyor ya da kiralar çok yüksek tutuluyor. 5000 bin liralık bir evi depremzede olduğumuz için bize vermekten vazgeçtiler. Şu an oturduğumuz evi de bir hayırseverin devreye girmesiyle tutabildik. Ev hanımıyım dedim ama biz küçüklüğümüzden bu yana güçlü olmak zorundaydık. Annem de bizi tek başına büyüttü, tek başına mücadele etti yoklukla. Ben de şimdi onun gibi güçlü olmak zorundayım. Buna da alışacağız, başka çaremiz yok. Bunlar ilgini çekebilir. Ekonomik ikinci el arabalar otoposu. Game of Anhaber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Galatasaray bombayı patlatıyor. Premier Lig'den Dünya Yıldız geliyor. Süper, Süper Duru Süper Lig'de en yakın rakibi Frenbahçe'yle bir maç fazlası bulunan ve 9 puanlık fark yakalayan Galatasaray'da gelecek seyir da hesaplamaları yapılıyor. Şampiyonluğa hedefleyen ve gelecek yıl şampiyonlar ligine mücadele etmek isteyen Sarı da. Transfer gündemine dünyaca ünlü yıldız Anthony Martial geldi. İşte detaylar. Galatasaray bombayı patlatıyor. Premier Lig'den dünya yıldızı geliyor. 8 Nisan 2023 21:14 son güncelleme. 8 Nisan 2023 21:14. 14 Sport Otosüper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'den bir maç fazlası bulunan ve 9 puanlık fark yakalayan Galatasaray'da gelecek sezonunda hesaplamaları yapılıyor. Şampiyonluğu hedefleyen ve gelecek yıl şampiyonlar liginde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılarda transfer gündemine dünyaca ünlü yıldız Anthony Martial geldi. İşte detaylar. Takip et. Sport Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren ancak sıra Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme şansını yitiren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna Mauro Icardi, Dires Mertens, Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları katan Sarı, Kırmızılılar yine aynı rotadan devam etmeyi hedefliyor. Sezonu birinci sırada bitirmek ve gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu haberine göre Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, hücum hattına hareketli ve güçlü bir oyuncuyu katmak istiyor. Anthony Martal hedefi bu talep doğrultusunda harekete geçen Sarı, Kırmızılıların Premier Lig devi Manchester United forması giyen Anthony Martial'i transfer etmek için çalışma başlattığı belirtildi. Beklediği forma şansını bulamadığı için ayrılık isteyen Martial'in menajeriyle masaya oturan Sarı, Kırmızılıların sezon sonu için prensip anlaşması sağladığı kaydedildi. Bu sezon Manchester United formasıyla 17 resmi maça çıkan Martial, 7 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi. Bunlar ilgini çekebilir. Zıhan Maistal'e ise bulutu bulutu. Kayıt ol. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son anket açıklandı. Dikkat çeken sonuçlar Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Ogan birinci turda. Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanırken yapılan anketlerde kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Metropol araştırma yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'dan hangisine oy vereceksiniz sorusu yöneltildi. Paylaşılan ankette seçimin ilk durumda çeken sonuçlar bakın nasıl ortaya çıktı. Son anket açıklandı. Dikkat çeken sonuçlar Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan birinci turda. 8 Nisan 2023-14.06 son güncelleme 8 Nisan 2023-18.40 Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere odaklanırken yapılan anketlerde kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Metropol araştırma yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı. Vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan'dan hangisine oy vereceksiniz sorusu yöneltildi. Paylaşılan ankette seçimin ilk durumda dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Takip et. Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için az bir süre kala siyasetin gündemi de hareketlendi. Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesi sonrasında partiler ve ittifaklar milletvekili aday listeleri üzerinde çalışmalarını devam ettiriyor. Şimdiye kadar Cumhur İttifakı'nda ortak liste yapmayan Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday listesini açıklamıştı. Son yapılan anket paylaşıldı. Yapılan anketlerde kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. YSK tarafından Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığı onaylanmıştı. Metropol Araştırma bir anket yaparak Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu isimlerden hangisine oy vereceksiniz sorusunu vatandaşlara yöneltti. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasında dikkat çeken fark. Yapılan ankette seçimin birinci turunda Kılıçdaroğlu oyların yüzde 42.6'sını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise oyların yüzde 41.1'ini aldı. İnce yüzde 5 alırken, Oğan yüzde %2, 2 oy aldı. Kararsızın diyenlerin oranı yüzde 4.4, protesto oy yüzde 1.6, fikrim cevabım yok yüzde 3.1 oldu. Bunlar ilgini çekebilir. Cumhuriyet Mahallesi, satılmamış kafeler neredeyse bedavaya dağıtılıyor mu bile fiyatları sponsorlu reklamlar. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanıyla kritik görüşme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı İsa Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede son zamanlarda Mescid-i Aksa'ya yönelik Yapılan saldırılar ele alınmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail Cumhurbaşkanı ile kritik görüşme. 8 Nisan 2023-2022-17 son güncelleme, 8 Nisan 2023 22:26 26 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede son zamanlarda mescidi Aksa'ya yönelik yapılan saldırılar ele alındı. Takip et. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isac Herzog arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, İsrail güvenlik güçlerinin Mescidi Aksa'ya yönelik baskını, Kıble Mescidi'nde gerçekleştirdikleri saldırı ve kutsal mekanlarda bulunanlara yönelik sert müdahaleleri ele alındı. Erdoğan'dan 11 Nisan vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede yaşananların Müslümanlar kadar tüm insanlığın vicdanını yaraladığını belirterek, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditler karşısında sessiz kalmalarının mümkün olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının hamursuz bayramıyla aynı tarihlere denk geldiği bu hassas dönemde Gazze ve Lübnan'da da eden gerilimin daha da artmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Radikal Yahudi grupların Mescid-i Aksa'ya yönelik baskın çağrılarının tepkileri ve endişeleri artırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bilhassa 11 Nisan'da başlayacak itikik döneminde Müslümanların ibadetlerini sorunsuz yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Her Ramazan ayında tekrarlanan bu olayların bölgenin kaderi haline gelmesinin önüne almak gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorunun kaynağına inmesi, adil ve kalıcı barışı tesis etme yönünde adım atılması amacıyla üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Bunlar ilgini çekebilir. Ekonomik ikinci el arabaları toposu. Ana haber ülkenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Erling Haaland müthiş döndü. Kevin De Bruyne 100 dedi. Manchester City Southampton karşısında zorlanmadı. İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City konuk olduğu Southampton 4-1 geldi. Sakatlıktan dönen Erling Haaland 2 gol kaydetti maçta. Kevin De Bruyne Premier Lig'deki 100. asistini yaptı. Erling Haaland müthiş döndü. Kevin De Bruyne 100 dedi. Manchester City, Southampton karşısında zorlanmadı. 8 Nisan 2023-21.48 son güncelleme, 8 Nisan 2023-21.48. İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester City, konuk olduğu Southampton'ı 4-1 yendi. Sakatlıktan dönen Erling Haaland'ın 2 gol kaydettiği maçta Kevin de Burun, Premier Lig'deki 100. asistini yaptı. Takip et. Premier Lig'in 30. haftasında Southampton, San Maristadına Manchester City'i konuk etti. Konuk takım Erling Haaland'ın 45 ve 68, Jack Grealish'in 58, Julian Alvarez'in 75. dakikada penaltıdan attığı gollerle 4-1 galip geldi. Southampton'ın tek golünü 72. dakikada Sekomar'a attı. Haaland, 30 yaptı. Manchester City'deki ilk sezonunda üstün performansını sürdüren Norveçli futbolcu Haaland, bu sezon 27 maçta 30 gole ulaştı. De Bruyne'den rekor Manchester ekibinin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne ise Premier Lig'deki 100. asistini kaydetti. Yıldız futbolcu, Premier Lig'de 100 asiste en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Üst üste 5. galibiyetini alarak puanını 67 yapan Lig ikincisi Manchester City, lider Arsenal ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Lig sonuncusu Southampton ise 23 puanda kaldı. Bunlar ilgini çekebilir. Handmaytsdale'iz de bunu Kayıt ol. Cumhuriyet Mahallesi satılmayan depoda ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Necati Ateş Mario Icardi hedef aldı. Bunu kulüpten habersiz yapamazsın dedi. Zira Türkiye Fas'ı çeyrek final etapında... Medipor Başkanışları konuk eden Galatasaray, sağlam 3-2'lik mağlubiyete ayrılmış ve organizasyona veda etmişti. Sarı Kırmızılı kulüp. karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam ve VAR ekibinden maçın ardından büyük tepki göstermişti. Hatta Galatasaray'ın Dünya Ceyno futbolcusu Mario Cardi, bu utanç bir skandal yılının soygunu şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Necat Ateş'ten Arjantinli golcüye tepki gelmişti. Necati Ateş, Mauro Ucadi'yi hedef aldı. Bunu kulüpten habersiz yapamazsın. 8 Nisan 2023-1935 son güncelleme. 8 Nisan 2023-1935. Zira Türkiye Kupası Çeyrek final etapında Medipol Başakşehir'i konuk eden Galatasaray, sahadan 3, 2'lik mağlubiyette ayrılmış ve organizasyona veda etmişti. Sarı, kırmızılı kulüp, karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam ve var ekibine maçın ardından büyük tepki göstermişti. Hatta Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mauro Icardi bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Necati Ateş'ten Arjantinli golcüye tepki geldi. Takip et. Galatasaray ile Başakşehir, zira Türkiye Kupası Çeyrek final etapında karşı karşıya gelmişti. Mev Stadyumu Ali Samiyen spor kompleksinde oynanan müsabaka, turuncu, lacivertlilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı, Kırmızılılar bu skorla birlikte organizasyona veda etti. Galatasaray Kulübü, maçın ardından Hakem Kadir Sağlam ve Var ekibine büyük tepki gösterdi. Teknik direktör Okan Buruk, müsabaka sonrasında oyuncuların korkuyor, kafalarında soru işaretleri var. Biz de cezadan korktuğumuz için konuşamıyoruz, ifadelerini kullanmıştı. Yılın soygunu. Mücadelede bir gol kaydeden Mauro Icardi ise maç sonu, bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Bu hareketi sonrasında TFFDK'ya sevk edilen Arjantinli yıldız için TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'ten flash bir yorum geldi. Kulübün başına artıyor. İcadinin hatalı olduğunu aktaran Ateş, "Ben burada İcadie'ye kızarım. Yöneticilerin yaptığı açıklamaların gazını oyuncular da alıyor. Kulüpten habersiz Instagram'ı kullanırken kulübün başına artıyor." Hücardi bu sebepten ceza alırsa ben faturayı oyuncuya keserim dedi. Bunlar ilgini çekebilir. Yeni bir akıllı TV deneyimi zannediyor. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Fecil'in tırlataş, taştan tekne üzerinden başını üst geçide çarptı değerli izleyenler. Trabzon'un Ars'in ilçesi Karadeniz sahil yolunda... Hırla taşınan balıkçı teknesi üzerinde ayaktayken başı üst geçide çarpan Ahmet Saltık hayatını kaybetti. Veci ölüm. Kırla taşınan tekne üzerinde başını üst geçide çarptı. 8 Nisan 2023 1905 son güncelleme. 8 Nisan 2023 1905 Trabzon'un Ars'in ilçesi Karadeniz sahil yolunda tırla taşınan balıkçı teknesi üzerinde ayaktayken başı üst geçide çarpan Ahmet Saltık, 45 hayatını kaybetti. Takip et. Olay, akşam saatlerinde ilçeden geçen Karadeniz sahil yolu Yeşilyalı mevkisinde meydana geldi. Trabzon istikametine seyir halinde tırla taşınan balıkçı teknesi üzerinde bulunan Ahmet Saltık, başını fark etmediği üst geçidin beton bloğuna çarptı. Durumu fark eden tır sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ahmet Saltık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Saltık'ın cenazesi, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsisi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Balıkçı teknesinin taşındığı tır ise yoluna devam etti. DHA. Bunlar ilgini çekebilir. Bankadan müjde. İhtiyaç kredisinde fa... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün yol kenarında bekleyen kadın büyük şok yaşadı. Saniye saniye kameralara bakın nasıl yansıdı. Yol kenarında beklediği sırada büyük şok yaşadı. Kapkaç anı saniye saniye kameralara yansıdı. Gaziantep'te iki kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheli yakalanırken kapkaç anı kameralara bakın nasıl yansıdı. Yol kenarında beklediği sırada büyük şok yaşadı. Kapkaç anı saniye saniye kamerada. 8 Nisan 2023-16-12 Son Güncelleme 8 Nisan 2023-16-12 Gaziantep'te iki kapkaç olayını gerçekleştiren şüpheli yakalanırken kapkaç anı kameralara yansıdı. Takip et. Şehitkamin ilçesinde polis ekipleri iki farklı kapkaç olayını gerçekleştirdiği tespit edilen ve hakkında çok sayıda suç kaydı bulunan HB isimli şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hapkaçanı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İha. Bunlar ilgini çekebilir. Satılmayan mobilyalar yarı fiyatına mevcuttur sandalyeler arama reklamları. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İyi partili Aytun Çıray'dan dikkat çeken açıklama geldi. Aday olmuyorum diyerek açıkladı. Baraj altına düşen oylarımızı dedi. 14 Mayıs seçimleri için için partilerin milletvekili seçim belli olmasına 24 saatten az bir süre kala MHP listesini erkenden yasa teslim etti. Ancak diğer partilerin genel merkezlerinin ışıkları yanmaya devam ediyor. Kritik saatlere girilmesiyle beraber İyi Parti Aydın Çıray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İyi Partili Aydın Çıray'dan dikkat çeken açıklama. Aday olmuyorum diyerek açıkladı. Baraj altına düşen oylarımızı 8 Nisan 2023-22.47 son güncelleme, 8 Nisan 2023-22.59. 14 Mayıs seçimleri için partilerin milletvekili listesinin belli olmasına 24 saatten az bir süre kaldı. Milliyetçi Hareket Partisi listesini erkenden YSK'ya teslim etti ancak diğer partilerin genel merkezlerinin ışıkları yanmaya devam ediyor. Kritik saatlere girilmesiyle beraber İyi Parti'de aydın Çıray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Takip et. Türkiye adım adım seçime gidiyor. Önce ittifaklar adaylarını belirledi sonra da yüz bin barajını aşan isimlerin adayla kesinleşti. YSK seçimlere dört adayla gidileceğini açıkladı. Adayların belirlenmesinin ardından şimdi gözler YSK'ya teslim edilecek milletvekili listelerine çevrildi. Pazar 17.00'de de sona erecek. Siyasi partilerin hazırladığı listeleri 9 Nisan saat 17.00'ye kadar YSK'ya sunması gerekiyor. Kritik saate 24 saatten az bir süre kala Ankara'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Şu ana kadar listesini sunan tek parti Milliyetçi Hareket Partisi oldu. Diğer partiler yarın yetiştirmeleri gereken listeler için yoğun mesai harcıyor. İyi Partili Çıray'dan dikkat çeken paylaşım. İyi Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başlanışmanı Aytun Çıray sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Çıray yaptığı paylaşımda 14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla Eti Parti Milletvekili adaylığından feragat ediyorum İzmir'de saygıdeğer Etkiliçler Okulu'nun Cumhurbaşkanı olması. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk ifadelerine yer verdi. Çıray'ın bu paylaşımdan yaklaşık iki saat önce yine başamı döndük paylaşımı ise sosyal medya kullanıcıların dikkatini çekti. Bunlar ilgini çekebilir çalışanlarınıza 20.000 noktada geçerli Ramazan yardımı ödenecek. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan Nebati muhalefeti hedef aldı. Buralan bir kez daha soruyorum deyip tüklendi. Açık net cevaplar verin dedi. Hazinenin ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati kadadı programda şu anda en temel meselelerinin enflasyon olduğunu söyledi. Konuşmasında muhalefeti de ettüklenen Hazine ve Maliye Bakanı Orhan Nebati Şimdi buradan bir kez daha soruyorum. Sıcak para bulmak için IMF kapılarında tekrar bekleşecek misiniz? Faizleri yükselterek üretim ekonomisini baskılı yaracak ve işsizliği artıracak mısınız? Açık net cevaplar verin ifadelerini kullanınız. Bakan Nebati muhalefeti hedef aldı. Buradan bir kez daha soruyorum deyip yüklendi. Açık net cevaplar verin. 8 Nisan 2023-2011 Son Güncelleme 8 Nisan 2023-2011 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatı, katıldığı programda şu anda en temel meselelerinin enflasyon olduğunu söyledi. Konuşmasında muhalefete de yüklenen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatı, şimdi buradan bir kez daha soruyorum. Sıcak para bulmak için IMF kapılarında tekrar bekleşecek misiniz? Faizleri yükselterek üretim ekonomisini baskılayacak ve işsizliği artıracak mısınız? Aşık, net cevaplar verin, ifadelerini kullandı. Takip et. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen iş dünyası ile buluşma toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin yanı sıra Denizli Vali Vekili Mehmet Okur, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahitin, Cahit Özkan, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Gündör, Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Sivil Toplum Kuruluşu Başkanları ile iş insanları katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Nebati, depremler ve yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler nedeniyle Ramazan ayını buruk duygularla idrak ettiklerini söyledi. Bakan Nebati, tüm bu afetlerin açtığı yaraların en hızlı şekilde beraberce sarılacağını, oluşan maddi kayıpların çok daha iyileriyle telafi edileceğini, bunun için deprem ve sel felaketlerinin yaşandığı ilk günden bu yana tüm kabine olarak bizzat sahada ve milletle birlik içinde çalışmalarını sürdüklerini kaydetti. Bir yıl içinde 319 binası konut ve köy evinin yapımını tamamlayacağız. Şimdiye kadar AFAD'a yaklaşık 40 milyar lira nakit aktarımı yapıldığını belirten Bakan Nebati, depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve hayatını kaybeden kardeşlerimizin yakınlarına nakli yardımlarda bulunuyoruz. Anne başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Ayrıca, Ane başı 15 bin lira AFEDS'e de taşınma destek ödemesi gerçekleştirdik. DAS kapsamında bugüne kadar başvuruların büyük kısmını tamamlayarak toplamda 14,4 milyar lira hasar ödemesinde bulunduk. İnşallah bu ayın sonuna kadar da tazminat ödemelerinin tamamını bitireceğiz. Afet bölgesinin yeniden imar ve ihyasını sağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bir yıl içinde 319.000 konut ve köy evinin yapımını tamamlayacağız. Toplamda da 650.000 konut inşa edeceğiz. Yani adeta orta büyüklükteki bir ülkeyi sıfırdan inşa edecek boyutta bir süreç işletiyoruz. Ülkemiz genelinde yapımına başlanan konut, iş yeri, köy evi ve hastane sayısı 56.000'i geçmiştir, dedi. Depremden etkilenen illeri bir sebep kapsamını aldık. Deprem felaketinin ardından bakanlık olarak vatandaşları ve R sektörü destekleyici diğer ek tedbirleri de hızla hayata geçirdiklerini belirten Bakan Nebat'ı depremden etkilenen illeri mücbir sebep kapsamını aldık. Bölgedeki vergi yükümlülüklerini erteledik ve vergi dairelerine olan borçlara 24 ay taksit imkanı getirdik. Esnafımızı desteklemek üzere kredi garanti fonu, GGF, paketlerinin hacminde artışa gittik. 250 milyar liralık GGF'nin limitini tam 400 milyar liraya yükselttik. Bölgedeki esnaf ve sanatkarlarımızın kredi ödemelerini erteledik. Depremden zarar gören kobilerimize finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi sağladık. Depremden en çok etkilenen kesimlerden biri olan çiftçilerimizin kredilerini bir yıl süreyle faizsiz erteledik. Büyükbaş için 500 lira, küçükbaş için 50 lira yem desteği sağladık. Mazot ve gübre desteğimizi de nakdi olarak vermeye başladık diye konuştu. Türkiye ekonomi modelini hayata geçirdik. Küresel ekonominin son birkaç yılda geçmişte kıyaslanamayacak büyüklük ve sıklıkta şokları peş peşe yaşamaya devam ettiğine dikkati çeken Nebati şöyle devam etti. Salgından savaşa, sellerden kuraklığa, enerjiden gıdaya kadar birçok krizler ve afetlerle eş zamanlı şekilde mücadele ederken konvansiyonel yöntemler artık yetersiz kalıyor. Mitekim enflasyon ile mücadelede gelişmiş ekonomilerin uyguladığı sıkı para politikalarının dünyayı hızla resesyona ve finansal krizlere doğru sürüklediği, işsizlik örüklediği apaçık ortadadır. İşte bu zorlu süreçte bizler, küresel düzenin işaret ettiği yöne değil, ülkemizin ihtiyaç ve hedeflerine odaklanarak, kapsayıcı büyümeyi ve en önemlisi de insanı merkeze alan Türkiye ekonomi modelini hayata geçirdi. Model sayesinde uluslararası kuruluşlar, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellerken, ülkemize yönelik büyüme tahminlerini artırmaya devam ediyorlar. Buna en güncel örnek, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremleri yaşamamıza rağmen, daha iki gün evvel Dünya Bankası'nın ülkemize yönelik büyüme beklentisini yukarı yönde güncellemiş olmasıdır. Modelimizi devreye aldığımızdan bu yana tüm küresel olumsuzluklara rağmen ekonomimizin makro göstergelerde sergilediği yüksek performans, ülkemizde kötümser tahminler yapmaktan başka hiçbir şey bilmeyenlerin nasıl da yanıldığını kanıtlar niteliktedir. Makroekonomik göstergelerde Cumhuriyet tarihimizin en iyi seviyelerine ulaşmışız. Türkiye'nin 2022 yılında kaydettiği %5, 6 ırnık büyümeyle G, 20 ülkeleri arasında da en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğunu belirten Nebati, makine ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme 13 çeyrekten bu yana kesintisiz sürüyor. Ekonomideki sağlıklı ve güçlü büyüme, istihdamda da yeni zirveleri test etmemizin önünü açıyor. Bu yılın Ocak ayında 31,8 milyon kişiyle istihdamda tarihi yüksek seviyeyi yakalamış bulunuyoruz. İhracatımız da Cumhuriyet tarihimizin rekor seviyelerine ulaşmış durumdadır. Bugün 228 ülkede bölgeye ihracat yaparken, Mart 2023 itibariyle yıllık 255 milyar dolar ihracat seviyesini geride bırakmayı başardık. Rekorlar kırdığımız bir diğer alanda turizm sektörüdür. 2022 yılında 51,4 milyon ziyaretçi ve 46,3 milyar dolar rekor turizm gelirimizde dünyada en çok tercih edilen 4. turizm ülkesi konumunu elde etti. Bu süre zarfında, asgari ücret başta olmak üzere ücretli çalışanlarımızın gelirlerinde yaptığımız iyileştirmelere ve birçok kalende uyguladığımız vergi indirimlerine rağmen mali disiplinden de asla taviz vermedik. Etnin, maaş artışlarının ve depremin kamu maliyesi üzerindeki oluşturacağı yükü de göğüsleyecek güce çok şükür sahibiz. Esasen tablo net bir şekilde ortadadır. 2022 gibi zorlu bir yılda dahi neredeyse tüm makroekonomik göstergelerde Cumhuriyet tarihimizin en iyi seviyelerine ulaşmışız. İsteyen büyüme, istihdam, üretim, ihracat ve turizm gelirleri gibi makro verileri açıp incelesin dedi. Muhalefeti eleştirdi. Türkiye ekonomi modelini devreye alarak, küresel sarsıntıları birer fırsata çevirmek için gece gündüz çalışarak, başardıklarını belirten Bakan Nebat'ı, şimdi tabii ki Atlantik ötesindeki danışmanlardan reçete almaya çalışanlar bizim iktisadi alanda verdiğimiz milli mücadeleyi de ne yazık ki bir türlü idrak edemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye'de ekonomi hep taşımasıyla dönsün, işler ithal formüllerle idare edilsin. <gülüyor> Bugün yedi bir masa ekonomi alanında her biri yedi ayrı telden çalıp oynamaya devam ediyor. Biri sıkı para politikasından bahsediyor, öteki de çıkmış pembe çiçekler eşliğinde hayalinde bol kepçeden piyasaya para dağıtıyor. Sizin ekonomi politikanız hangisi? Sadece tutarsız, zeminsiz ve toz hayallerden mi ibaret? Adeta bir ipte yedi kişi çıkmış hepsi birden ipin üstünde oynamaya çalışıyor. Daha önce birkaç defa bu yedikli masaya sordum, henüz bir cevap alamadım. Tabi cevabı aralarından kim verecek bu da şüphelir. Şimdi buradan bir kez daha soruyorum. Lafı hiç dolandırmadan şu iki soruma net bir cevap verin. Birincisi, sıcak para bulmak için IMF kapılarında tekrar bekleşecek misiniz? İkincisi ise, faizleri yükselterek üretim ekonomisini baskılayacak ve işsizliği artıracak mısınız? Atı boş ancak çok süslü vaatlerinizi bir kenara bırakın. Çık, net cevaplar verin diye konuştu. İnsanımızın manevi hassasiyetlerini bir türlü anlayıp içlerine sindiremeyenler, ne yazık ki ortak milli davalarımızın da neredeyse hiçbir zaman arkasında durmuyorlar, diyen Bakan Nebat'ı konuşmasını şöyle sürdürdü. <gülüyor> Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayimizi %20'den %80 yerlilik oranına kadar yükseltmişiz. Bu süreci ve daha nice devasa projeleri finanse edecek kaynakları üretmişiz. Onlar da bugün tüm dünyanın gıptayla takip ettiği savunma sanayimize dahi çıkıp yan gözle bakabiliyorlar. Bu durum elbette asla kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Türkiye'nin yeşil dönüşümünde mihenk taşı olan elektrikli aracımız Tuğbu planlığımız şekilde yollara çıkardık. Çok şükür milletimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirmek ve yine bizlere nasip oldu. En temel meselemiz enflasyon. Şu anda en temel meselelerinin enflasyon olduğunu ifade eden Bakan Nebat'i, enflasyonda da 2022 yılı Kasım ayından bu yana düşüş trendine girdik ve 2023 yılı Mart ayı itibariyle yıllık %50,5 seviyesine gerilemiş bulunuyor. Mevcut muhalefetin bize yapamazsınız dediği hangi iş, hangi eser, hangi hizmet varsa çok şükür hepsini tek tek yapmayı başardık. Daha nicelerini de yapacağız. Şimdi enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak adımları da hızla atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın belirttiği üzere Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı inşallah 20 Nisan'da devreye alacağız. Ülkemizin ve denizli ile birlikte tüm şehirlerimizin son 21 yılda kat ettiği mesafe adeta asırlık bir mesafedir. Bu 21 senenin istisnasız her günü yurdumuzun dört bir köşesinde milletimize art arda kazandırdığımız sayısız eser ve hizmetlerimizle doludur. Bugün, Cumhuriyetimizin 100. yılının arifesinde Türkiye yeni birleşiğe gelmiş durumdadır. Bir yandan küresel sarsıntılar yaşanırken ülkemiz ya 90 ve yıllarda olduğu gibi koalisyon hükümetlerinin istikrarsız gel, gitlerine tekrar teslim olacak ya da Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Türkiye yüzyılına adım atacaktır. Bizler Türkiye yüzyılında ülkemizin her alanda dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer alması için durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. İşte Türkiye ekonomi modelimizde esasen bu büyük vizyonumuzun sağlam bir teminatıdır. Türkiye'nin bu şahlanış döneminde de ülkemiz için beraberce üretmeye, gereken her gayreti birlikte göstermeye devam edeceğiz dedi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti. DHA. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Şoför koltuk. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Çiftlik Bank davasının kritik ismi Osman Naim Kaya İstanbul'a getirildi. Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı Tosuncuk lakaplı Ömer Aydın'ın Uyguray'daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iades kabul eden Osman Naim Kaya Brezilya'dan havalanan, havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polis ekipleri tarafından uçaktan inden Kaya Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürürdü. Çiftlik Bank davasının kritik ismi Osman Naim Kaya, İstanbul'a getirildi. 8 Nisan 2023 23:04 son güncelleme, 8 Nisan 2023 23:25 25 Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanı, Tosuncuk, lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki sağ olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iadesi kabul edilen Osman Naim Kaya, Brezilya'dan havalanan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polis ekipleri tarafından uçaktan indirilen Kaya, Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Takip et. Çiftlik Bank davasında yeni gelişme. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın grubu aydaki sağ kolu tarifleri uçakla İstanbul'a getirildi. Emniyete götürülen Osman Naim Kaya'nın ifadesi alınacak. Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanı, Tosuncuk, lakaplı Mehmet Aydın'ın kara kutusu olduğu belirtilen Osman Naim Kaya, Uruguay'dan Türkiye'ye getirildi. Uruguay'da 2018 yılında yakalanan Osman Naim Kaya'ya 4,5 yıl ev hapsi verildi. Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle kara para aklama, vergi kaçırma, suç örgütü üyesi olma, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi bir süre önce kabul edildi. Önce Uruguay'dan Brezilya'ya götürülen Kaya, São Paulo şehrinden havalanan THY’nin 16 sefer sayılı tarifeli uçağıyla saat 22.40'ta İstanbul Havalimanı'na getirildi. Polis ekiplerince uçaktan alınan Kaya, Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ya buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edilecek. Bunlar ilgini çekebilir. Pilot oturma Grubu 2023 Dış Mekan Koli... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hesaplanda diyerek o bölgeyi işaret etti. 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği merkezine ilçelerine ve çevre şeylere dikkat çekti. Depremlerden sonra riskli bölgelerde endişe var. Gözler uzmanlar çevrildi. Bingöl Üniversitesi Enerji Şeviri ve Doğal Afetler Araştırmaları Merkezi Müdürü Doktor Kenan Akbayram Yedir Su Fayı adını verdiğimiz Bingöl'ün Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun geçtiği bölüm, bölümlerinde bulunan bir fay. Bu fay Deprem üretirse 75 kilometrelik bir, bir fay bu. 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği hesaplandı dedi. Akbayram olası depremin Bingöl merkezde, ilçeler ve çevre şehirlerde etkili olabilecek bir deprem olabileceğini söyledi. Hesaplandı diyerek o bölgeyi işaret etti. 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği. Merkezine, ilçelerine ve çevre şehirlere dikkat çekti. 8 Nisan 2023-11-29 son güncelleme, 8 Nisan 2023 12:30 Depremlerden sonra riskli bölgelerde endişe var, gözler uzmanlara çevrildi. Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. Kenan Akbayram, 7 su adını verdiğimiz Bingöl'ün Kuzey Anadolu fay zonunun geçtiği bölümlerinde bulunan bir fay. Bu fay deprem üretirse 75 kilometrelik bir fay bu, 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği hesaplandı, dedi. Akbayran, olası depremin Bingöl Merkez'de, ilçeler ve çevre şehirlerde etkili olabilecek bir deprem olabileceğini söyledi. Takip et. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm yurtta deprem riski olan bölgelerde tedirginlik attı. Gözler uzmanlar tarafından yapılan uyarılara çevrilirken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Deprem felaketinden sonra yer bilimcilerin işaret ettiği Bingöl'de çeşitli çalışmalar yapan Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü Doktor Kenan Akbayram, Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde bulunan 7 su fayına dikkat çekti. 75 kilometrelik fayın 7.2 büyüklüğünde bir deprem üreteceğini hesapladıklarını aktaran Doktor Akbayram, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği hesaplandı. Akbayram, Bingöl'ün sisnik tehlikeleri yüksek, çok sayıda fay var. Bu fayların bir kısmının önümüzdeki dönemde deprem üreteceğini düşünüyoruz. Daha doğrusu bilimsel verilerimiz bunu gösteriyor. Bunlardan en önemlisi bizim 7 su fayı adını verdiğimiz Bingöl'ün Kuzey Anadolu fay zonunun geçtiği bölümlerinde bulunan bir fay. Bu fay deprem üretirse 75 kilometrelik bir fay bu, 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği hesaplandı. Bu deprem Bingöl merkezde, ilçelerinde ve çevre şehirlerde etkili olabilecek bir deprem olabilir. Hazırlıklarımız doğrultusunda da bu etki azalabilir, hazırlanmazsak artabilir. Bunun yanında Bingöl içerisinde bazı başka faylar var, davranışlarını çok iyi bilmiyoruz ama aktif olduklarını biliyoruz. Bunlardan bir tanesi palı ile Bingöl arasındaki literatürde göklere segmenti diye geçen Doğu Anadolu fay zonunun parçası. Bu fayda son 160 yılda kırılmadığını bildiğimiz tek fay parçası. Dolayısıyla burası sismik boşluk dediğimiz bir yer, depremi yaşayacak bir yer. Nazimiye'den gelen bir fay zonu var maalesef. Nazimiye Karakoçanı kat ediyor, Bingöl'e geliyor. Onun da deprem davranışı hakkında çok bilgimiz yok. Bunun dışında Bingöl'ün kuzey ilçelerinde maalesef fay var. Genç ilçemizde yeni tespit ettiğimiz bir fay var, diye konuştu. Bingöl'ün zemini üzerinde çalışıyoruz. Birçok üniversitenin destekleriyle Bingöl'ün zemini üzerine çalışma yaptıklarını belirten Doktor Akbayram peki bu fayları böyle bekleyecek miyiz, hazırlanmıyor muyuz? Aslında hazırlanıyoruz. TÜBİTAK desteğinde Bingöl Üniversitesi, Tunceli Munzur Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, MTA ortaklığında bir proje yürütüyoruz. Bu projede deprem zararlarını azaltmak için sismik tehlike analizleri yapıyoruz. Yani Bingöl'ün zeminini çalışıyoruz, dinamik parametrelerini çalışıyoruz. Proje bir yıldır yapılıyor. Projede iki jeofizik yöntemin bölgesel sonuçlarını aldık. Elimizde iyi bir veri tabanı var. Üçüncü bir jeofizik yöntem uygulayacağız bu yaz. O yöntem uygulandıktan sonra Bingöl'ün dinamik parametreleri, dinamik haritaları çıkacak. Bu zemin dinamik haritalarının üzerine Bingöl Üniversitesi'nde yapılan bazı inşaat mühendisliğine yönelik doktora tezleri var. Bu doktora tezlerinin önemi, buradaki hasar görebilirliği çalışması. Bu tezler de Diyarbakır Dicle Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapıldı. Birisi bitti, birisi de bitmek üzere. Yani Bingöl'ün riskli binalarını tehlike analizlerimizi de dahil ederek tespit edebiliyor durumdayız. Bu bize şu şansı veriyor, bunu yaptığımız zaman zayıflıklarımızı net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Nereler zayıf, nerelerin yıkılma riski var olası depremlerde, nereleri dönüştürmemiz, nereleri güçlendirmemiz, nereleri yıkmamız gerektiğini öğrenmiş olacağız. Ve biz bunu kamu kurumlarıyla da sonuçlarımızı paylaşacağız, şeklinde konuştu. Bingöl'de 8 büyüklüğünde bir deprem olacağına dair hesap yok. Bingöl'de 8 büyüklüğünde bir deprem beklemediklerini aktaran doktor Akbayran, basında çok ciddi dezenformasyon olabiliyor. Bunun nedenini ben anlıyorum. Şu an herkeste bir deprem korkusu var. Maalesef çok sayıda insanımız 2 ay önceki depremlerde vefat ettiler. Çok sayıda bina, çok sayıda şehrimiz etkilendi. Fakat Bingöl'de 8 büyüklüğünde bir deprem beklendiğine dair söylenti gelişti ve bu da bana adreslendi. Böyle bir ifadem yok. Bu ifade bir takım sorunlardan kaynaklı oluşmuş olabilir. Bingöl'de 8 büyüklüğünde bir deprem olacağına dair hesap yok. ifadelerini kullandı. İha. Bingöl'de korkutan deprem. Bunlar ilgini çekebilir. Stoktaki akıllı yataklar neredeyse bedavaya satılıyor. Akıllı yataklar spor. Ve bu haberimizde tarikhaber.com. Anahaber büklüğüne sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha uzunlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. akşamlar diyelim. Hoşçakalın.